Merhaba, bugün yapacağımız ikinci canlı yayına hoş geldiniz tekrar. Şimdiki konumuz meslek seçimi. Canlı yayın konuğum ise Berkay Yelen Hoca olacak. Kendisi eğitim danışmanı, tercih uzmanı aynı zamanda. Hocamı yayına davet ediyorum. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk Ceylan Hanım'ın nasılsınız efendim? İyiyim hocam, siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim, ben de iyiyim. Çok güzel görünüyor, görüntü süper. Misafirlerimiz Aa, geliyor. Bugün misafirlerimiz Iğdır İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün değerli hocaları, öğrencileri, velileri olacak. Hepiniz hoş geldiniz yayınımıza. Konumuz meslek seçimi. Berk Hocam, tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduklar, hoş bulduk diyor. Nasıl geçiyor hocam günleriniz? E, yoğun geçiyor şu dönemde. Öğrenci arkadaşlarımızdan yoğun telefonlar alıyoruz. Sağ olun üniversitenizde böyle bir fırsat sağlayarak toplu olarak öğrenci arkadaşlarımıza ulaşabilme olanağı sağlıyor. Üniversite sınav hazırlığı son bir ayda yapılması gerekenler hala mesleklerle ilgili karar verememiş olan arkadaşlarımız var. Bu son aşamada aslında çok da değerlendirmesi gereken bir husus değil. Bu kararların önceden verilmesi gerekir bölüm tercihleri, üniversite tercihleri konusunda da sorular alıyoruz. Evet. E, hocam size ilk soruyu yönelterek başlamak istiyorum müsaadenizle. Meslekler seçilirken, e, karar alınırken, hangi hususlar göz önünde bulundurulmalıdır? Şimdi, e, e, lise son sınıf öğrencisi arkadaşlarım, böyle mezun arkadaşlarım ve onların ailesi ve Eğitim-öğretim çevresini ilgilendiren bir konulu. Sadece öğrencinin kendisine bırakılması gereken bir karar değil. Kararların e, herhangi birinin vermesi gereken karar öncesinde göz önüne alması gereken bazı çok temel bir ölçüt var. Önemli olan burada meslek seçiminde öğrencinin kendisiyle olan ilişkisi ve içinde bulunduğu çevreyle ilişkisi. Ee, öğretmen arkadaşlarımız da dediler de, e, çok zor bir kararın arifesinde olan öğrenci arkadaşında karar verirken buna dikkat etmedi. Seçeceği meslek ya da o mesleği etmesini sağlayacak olan eğitim somut anlamıyla üniversite bölümü e, kendisine ve içinde bulunduğu çevre uyumlu olmalı. Her birimizin içinde bulunduğu çevre birbirinden farklı kurduğumuz sosyal ilişkiler, yaşadığımız yerler sebebiyle. Bunlar öncelikle göz önünde alınmalı. Evet. Hocam, e, meslek e, seçerken bilgi, beceri, yetenek ve ilgi de göz önünde bulundurulmalıdır değil mi? Elbette Ceyla Yani kişinin kendisiyle olan ilişkisi göz önüne alınmalı derken e, kastettiğimiz tam da bu. Bunu biraz yani açarsın. Kişinin, elbette. Kişinin bilgi birikimi, beceri, yeteneği ve ilgi almaları. En temel olan şeyler bunlar. Kişinin kendisiyle olan de. Bilgi birikimi derken biraz geniş değerlendirmekte yarar var. Sadece lise eğitimi boyunca, lise eğitiminde oluşturduğu bilgi birikimi değil. Okul dışında geçirdiği zamanlarla ilişkisinde de elde ettiği bilgi birikimi burada önemli. Benim çok sevdiğim arkadaşlarım var, öğrenci arkadaşlarım. Lise de eğitim görüyorlar ama belli dönemlerde de çobanlık yapıyorlar. Şimdi lisede aldığı akademik bilgi birikimi önemli ama en az onun kadar da e, lise dışı faaliyetlerde elde ettiği birikim de önemli. E, bir veteriner hekimin yanında çalışan arkadaşım var. E, güzel sanatlarla ilişkili, tiyatro e, etinliklerinde bulunan arkadaşlarım var. Belediyenin, okulun, lisenin e, organizasyon faaliyetlerinde aktif görev alan arkadaşlar var. Bilgi birikimi derken bu etkinliklerde de kişinin oluşturduğu birikim önemlidir. Evet. Yetenek ve beceri derken çok basit bir ölçütü var. Belli bir işi yaparken çevrenizdekilerin o işi benzerlerinizden daha iyi yaptığını söylediği alanda yeteneklisinizdir ve beceriniz vardır. Böyle alanlar vardır. Hangi işi yaparken çevrenizdeki insanlar bu işi arkadaşlarınızdan daha iyi yaptığını söylüyor? Özellikle öğretmenlerinizin dile getirdikleri burada önemlidir. Aile bireylerinin dile getirdiği önemlidir. Daha daha daha önemlisi arkadaş grubunun, kendi lise arkadaş grubunuzun bu konudaki görüşleri önemlidir. Bunları da göz önüne almak gerekir beceri ve yetenek setinizi değerlendirirken. Üçüncü öğensi kişinin kendisiyle olan ilişkisinde ilgi İlgi alanlarını değerlendirirken bizim kullandığımız çok basit bir ölçek vardır. Bir kartezyen eksen oluşturursunuz, artı şeklinde. Bunun bir, bir ucunda insan ilişkileri vardır. Karşı ucunda nesneler vardır. Ondan sonra bir noktasında verilen ve istatistikler söz konusudur. Onun karşısında da fikirler ve düşüncelerler. İlgi ve eğilimleriniz bu e, dört noktalı bir rüzgar gülü ya da kartezyen koordinat sistemi olarak ifade edeceğimiz bu yapının neresine denk geliyor? Kişi bunu iyi değerlendirmeli. Sadece kişi değil, e, biraz önce ifade ettiğin gibi aile çevresi ve öğretmen arkadaşlar. Kişi e, insan ilişkilerine daha yakın, bu konuya daha yatkın olabilir. O zaman nesneyle olan ilişkilerden biraz uzak durmalı. Bunun yanında aynı zamanda fikirler ve düşüncelere de yatkın olabilir. Hem insan ilişkilerinin hem fikirlerin ve düşüncelerin en ön planda olduğu meslek ve bölümleri öncelikle araştırmalıdır. Benzer şekilde bu dörtlü yapının neresinde yer aldığını öğrenci öncelikle iyi bir şekilde belirlemeli. Kişinin kevkisiyle ilişkisinde bu üç ana ve yani bilgi birikimi, bir yetenek ve becerileri ve ilgi alanları temel çıkış noktasıdır. Evet hocam. Hemen bir soru yönetmek istiyorum. Bir öğrenci arkadaşımdan geldi. Mühendislik mi, astrofizik mi? Bu sorunun cevabını çok merak ettiğini söyledi. Yani evet. e, sorunun cevabını sizden istirham ediyor hocam. Peki. O zaman hemen şunu gözlemle bakalım. Öncelikle Meslek seçiminde bir diğer unsur kişinin toplumda üstleneceği sosyal vore karar vermesidir. Nasıl bir rol yüklenmek istiyorsun toplumda? Bu konuda arkadaşlarım üç çeşit yanıt verirler. Biri belirli bir işi tarif eder. Bunu soru soran arkadaşıma yöneltiyorum. Bir iş tarif eder. Neden? İşte babamın bir iş yeri var, o iş yerinin baş, başına geçeceğim. Nedir? Bir beyaz eşya dükkanı mı? Küçük bir dükkan. Onun başına geçmek istiyorum. Bu iş temel bir tanımlanmış bir sosyal olmuş. Başka ne şekilde yanıt veriyor arkadaşlarım bu soruya? Ee, bir mesleği tanımlıyorlar. Hocam ben diplomat olmak istiyorum. Diyor, ya da bir program alanı tanımlıyor. Hocam ben e, temiz su sorunda çözüm bulmak istiyorum. Ya da e, alternatif enerji kaynakları temiz enerji elde edilmesiyle ilgili çalışmalar yapmak istiyorum diyor. Bu arkadaşımız sorunu ben. Yani toplumda üstlenmek istediği rol ne? Nasıl Ha, Arkadaşımın özelliğinde eğer e, bir akademik çalışma yapmak istiyorsan veya bir sorunun çözümüne e, örneğin e, Nebulaların Nebulaların e, Yer yüzeyinden e, atmosferin kırılma etkisinin arındırılarak e, net bir şekilde gözlenmesi konusunda çalışmak istiyorum diyorsa e, vereceği yanıtlar tabii ki birbirinden farklıdır. Evet. Bu Burada çok... Üstlenmek istediği sosyal Hı -hı. rol önemli. Bir problemin çözümüne odaklanmak istiyor, bir mesleğe odaklanmak istiyor, bir işe mi odaklanmak istiyor. Bir mesleğe odaklanmak istiyorsa ikisinin de şey yok. Önemi yok. Yani astrofizik bölümü de okuyabilir. Astronomi uzay bilimleri olarak geçer zaten program. Astrofizik adı altında bir tek üniversitede açılmış bölüm var. Diğer bölümler fizik eğitimi sonrasında son yılda uzmanlaşılarak edilen eğitimlerdir. Bir de klasik astronomi uzay bilimleri bölümü var. Öğrenci akademisyen olmak istiyorsa bu yolda da devam edebilir. Evet. O noktada bir sıkıntı yok. Bir işi tanımlıyorsa bir işi tanımlıyorsa o zaman mühendislik alanına yönelmesi daha doğru olur. Evet hocam. Teşekkür ediyor. Cevabı evet. <gülüyor> ee, Üstlenmek istediğimiz bu toplumsal rolleri en kolay şekilde ne olmak istiyorum, neye faydalı olmak istiyorum diyerek mi bulacak hocam? En temel soru şu. Ne yapmak istiyorum? Yapmak istediğimi. Genelde bu üç kategoriden birinde yanıt veriyor öğrenci arkadaşlarım hı hı. Ee, bunu tespit etmek önemli ondan sonra bölüm kararı verilir evet. Aslında ne yapmak istiyorum e, sorusunu yanıtı e, konuşmamızın başında da ifade ettiğimiz gibi e, kişinin e, çevresiyle olan ilişkisinin değerlendirilmesini gerektirir. Evet. Çünkü evet. bir şey yapacaksın ve yaptığın şey her ne kadar senin kişisel olarak takmin etse de bir başkası için yapacaksın bunu. Yani bir mal ya da hizmet üretmek için yapacaksın. Onun için içinde bulunduğu çevreyi değerlendirmiş olmasını gerektirir bu sorunun yaratığı. Hocam çok fazla bölüm var değil mi öğrenci de tercih döneminde? Yani çok fazla bölümle e, yüzleşiyorlar. Hangisine tabii karar verecekleri kendi sizin de bahsettiğiniz dinamiklere göre şekil alacak tercih döneminde. Bölümleri değerlendirirken ölçüt ne olmalı peki hocam? Bölümleri değerlendirirken biraz önce ifade ettiğimiz iki ölçütü kullanmalı. Kendisiyle ilişkisi, üstlenmek istediği sosyal rolü tanımlarken yaptığı çevresiyle olan ilişkisi. Seçilecek bölüm aslında bu iki noktanın bir kesiştiği yerdir. Evet. E, araştırmanın kolay olması anlamında e, bir iki öneriyle bulunabilirim. Bir, bir iki başlıkla toparlayabiliriz. E, üniversitelerimizin eğitim veren bölüm ve programlarını. Bunların e, bir kısmı doğa bilimleridir. Doğa bilimleri alanına ilgin var mı? Bir kısmı sağlık bilimleri e, kapsamı içinde değerlendirilir. Bu işte iki yıllık e, patoloji laboratuvarı bölümünden tıp fakültesine kadar uzanan bir e, skaladır. E, üretim ve e, mühendislik alanında mı çalışmak istiyorsun? Bir önemli başlık da budur. Eğitim bilimleri, e, yönetim bilimleri, e, insan ve kültür bilimleri ve sanat ve tasarımla ilgili bölümlerde e, toplu olarak üniversite bölüm ve programlarının e, üstünde yer alan ana başlıklardır. Bu başlıklardan bir ya da ikisini, benim önerim, öğrenci arkadaşlarıma önerim, e, en az ikisini belirleyip bu ikisiyle ilişkili olan, hatta bu ikisinin kesişim noktası olan bölüm ve meslekleri araştırmasıdır. Nereden yola çıkıyor? Bilgi, beceri, yetenek ve ilgi alanı setinden hı hı. ve aynı zamanda da çevreyle olan ilişkisini belirleyen toplumda üstlenici sosyal rol tanımlamasından yola çıkarak. Bu yedi evet. ana kategoriden en az ikisinin araştırmasını istiyorum öğrenci arkadaşlarımla. Hocam bir mezunun tarihinde. Diğer mezunlardan kendisini birkaç adım önde e, hayata atılması, mesleğe atılması için taşıması gereken en önemli nitelikler nelerdir? Bunu da e, sormak istiyorum. En temel özellikleri ne olmalıdır? Tabii bunu iki şekilde ifade edebiliriz. Bir üniversite sınav sistemi mantığıyla ifade edebiliriz. Bir de üniversitede alacağı e, eğitimle ilişkisini de ifade edebiliriz. Üniversite sınavıyla ilişkisinde şunu Söylemek son derece mümkün. Bir, yani üniversite sınavı öğrenciler ne istiyor genel alanında? Bir kere temel bilgi birikimi istiyor. Daha önce belirlediği bir alanda temel bilgi birikimine sahip olması gerekiyor öğrenciler. Bu çok üst düzeyde bir bilgi birikimi değil. Var öyle öğrenci arkadaşlarım. İşte astronomi bir konusunda gerçekten derinlemesine okumalar yapmış arkadaşlar. Hı hı. Üniversite sınav bunu istemez. Belirlediğin alanda temel bilgi birikimine sahip olmalı ister. İkincisi, elde ettiğin bu bilgi birikimini belli bir probleme uygulayabilme becerisi sahip olmalı ister. Bilgi birikimi var, tamam çok güzel ama bir soruna uyarlayabiliyor musun? üçüncü istediği şey sebat. Bunu kısıtlı sürelerde ya da zor koşullarda da yapabiliyoruz. Ee, bu, bu noktada bir şey örneğini veririm. Bir cerrah örneğini veririm ben. Cerah ee, cerrah bir ameliyata girdiğinde o ameliyatın bir ortalama süresi vardır. 3 saattir 10 saate kadar uzayabilir. Ama bu ameliyat üç saat olmalıydı. Ben ona göre hazırlığımı yaptım diyemez gibi cerra. Beklenmedik bir durum karşısında sahip olduğu bilgiyi bir, bilgi birikimini elde ettiği beceriyi e, bir problemin çözümüne içinde bulunduğu koşullar ne olursa olsun uygulayabilecek mi? Aslında üniversite sınavının, üniversite hazırlığının da temel mantığındadır. Üniversiteye, ÖSYM daha doğru bir de işte yok. Bu nitelikli, bu niteliklere sahip öğrencileri özellikle e, seçmek istiyor. Temel hı hı. bilgi birikimi olsun, bunu bir probleme uyarlayabilecek Altyakıya sahip olsun, deneyime sahip olsun ve bunu zor koşullarda da gerçekleştirebilsin. Bu bir üniversiteden beklenen, üniversite sınavı öncesi geliştirmesi gereken yeterliliklerdir. Bir de üniversiteye geçtikten sonra öğrencinin üniversite yıllarında çok uzun bir zaman, bakın en kısa süre iki yıl, lisans eğitimi söz konusu olduğunda bu dört yıldır, 4 yıl, 18, 19 yaşındaki bir öğrencinin hayatı için çok uzun bir süredir. Bu sürede hangi bölümde okursanız e, geliştirmek zorunda olduğu yeterlilikler vardır öğrencinin. Ha, bunu aslında öğrenci arkadaşım e, hangi üniversiteyi seçmeliyiz, nasıl bir üniversite seçmeliyiz, nerede bir üniversite seçmeliyiz sorusunun e, yanıtı olarak da düşünebilir. E, öncelikle e, İngilizce eğitim veren ya da programı az %30 İngilizce olan programlara önem vermeliyiz. Tam da dil konusunu soracaktım hocam. Yani bu çok önemli. E, artık e, alanınızla ilgili yayınları takip edebilmeniz e, İngilizce bilmekle mümkündür. Hangi alanda olursunuz. ister sanat tasarım alanında çalışın, eğitim görün. E, i̇sterseniz hani e, öğretmenlik alanınız. Hani görece olarak yabancı dilin çok da önemli bir öğretmenlik alanında. Hayır, mesleki gelişmelerini takip edebilmeniz için uluslararası iletişim dili olan, hem bilimsel hem kitlesel iletişim dili olan, gidiciye hakim olmanız gerekir. Size bu konuda destek olabilecek üniversiteyi seçmelisiniz. Üniversite size bu olanakları sağlamalı. Öncelikle bir yabancı dili, mesleğinizi yapabilecek düzeyde hakim olabilir. <gülüyor> Makale okuyabilecek, meslektaşlarınızla iletişim kurabilecek düzeyde İngilizce bilgisine sahip olabilmek önemlidir. İkinci önemli nokta, ikinci yabancı dil. Ne yapalım? Çok gerekli mi? Bence gerekli değil. İmkanınız varsa ve ilginiz varsa tabii ki. Ama İngilizce esastır. Başkan yeterliliklere sahip olmalı, üniversite yıllarında öğrenci, iletişim... Alanında bir şeyler yapmış olması gerekiyor arkadaşım. Yani bir bir bir iletişim ağı oluşsun. Kişisel beklentileriyle ilişkili de olabilir. Bu mesleki anlamda da olamaz. Bir netbalka mutlaka oluşsun. Evet. Mümkünse bulunduğu yaşadığı yerin dışında bazı yerleri görebil yurt dışına çıkabilmeli, Erasmus programları, Mevlana programları bu konuda öğrenci arkadaşlarımızı destekliyorlar. Bu fırsatlar kullanıldı. Ee, öğrenci kulüplerinden mutlaka mutlaka yani yararlanmalı. Bu çok çok önemli. Hı hı. Akreditasyonlar konusunda ne düşünüyorsunuz peki hocam? Bu akreditasyon tabii ki önemli. Ee, bu dört yılınızı geçireceğiniz yer bu e, sizi bölümden mezun olduktan sonra işinizi yapabilecek temel standartlara sahip olmadığınızı söyleyen bir belgedir akreditasyon. Tabii ki ulusal veya uluslararası akreditasyonlara sahip bölümler öğrencinin öncelikle tercih etmesi gereken bölümlerdir. Bu ne sağla Mezuna belli standartları, aldığı eğitimin belli standartlarda olduğunu, ve o işi yapabilir düzeyde olduğunu ifade eder. Öğrenci için çok çok önemlidir. Evet. Hocam genellikle şu soruyla çok karşılaştık geçtiğimiz haftalarda da orta öğretim başarı puanının nasıl kullanılacağına dair. Sizin de uzmanlık alanınız aynı zamanda rehber öğretmenlik. Bu konuda bizi biraz aydınlatabilir misiniz hocam? Orta başarı puanı 12. sınıfın 2. döneminde eğitim verilmediği için 9, 10, 11. sınıf ve 12. sınıfın 1. dönemi temel alınarak hesaplanacak. Yüz yüze eğitim verilmediği için. Evet. Yüz yüze eğitim verilen dönemler temel alınarak hesaplanacak. Hı hı. Bu ilk önemli nokta. Hemen şunu ifade etmekte yarar var. Öğrenci arkadaşlarım sınava girdikten sonra 30 Haziran ve 7 Temmuz tarihleri arasında ee, internet üzerinden aday işlemleri sistemine girip e, e, ortalamaların ÖSYM'nin e, temel olacağı ortalamaların gerçek ortalamalar olmadığını görüp onay vermesi gerekiyor. Bu işlemi yapmayı da unutmasın arkadaşlarım. Orta başarı puanında sorumlu e, ya yani ders sorumlu olan arkadaşlarımı ilgilendiren önemli bir nokta var. E, 12 sınıf giriş döneminden dersin kaldı. Ne yapacağım? <gülüyor> üniversite sınavına giremeyecek miyim ben? Hayır, üniversite sınavına gireceksin. Ortalaman nasıl hesaplanacak? Ortalaman şöyle hesaplanacak. Eğer 12. sınıf 1. döneminden sorumlu dersin varsa 12. sınıf 1. dönem ağırlıklı ortalama 50 ve 50'nin üzerindeyse sorumluluğun otomatikten kalkmış oluyor. Ortalaman, üniversite, ortalaman lisenin ÖSYM'ye bildirildiği bir şekilde hesaplanıyor ve bu sistem diploma olarak gerçekleşiyor. Eğer elinin altında 12. sınıfın birinci döneminde sorumlu dersleriniz var ve ağırlıklı ortalamanız ağırlıklı not ortalamanız elinin altındaysa sorumlu oluyorsunuz. Hı hı. Sınava girebiliyor musunuz? Evet, sınava girebiliyorsunuz. E peki yerleştirme puanında ortodik başarı puanı nasıl hesaplanıyor? Önceye bunu 50 olarak belirliyor senin için. 50 olarak belirliyor. Size yerleşime evet. yerleştirme puanı veriyor. Ver o yerleştirme Sorunlu puanını, o yerleştirme puanını kullanarak bir bölümü tercih edip yerleştirildiyseniz hala sorumlu dersiniz olduğu için Milliyetin Bakanlığı aksine bir açıklama yapmadığınız sürece okulların açıldığı ilk hafta Sorumluluk sınavına giriyorsunuz. ÖSYM e size Aralık ayının sonuna kadar diplomanızı getirip kayıt olma hakkı tanıyor. Tercih evet. Sorumluluk sınavını Eylül ayının ilk 2 haftasında veriyorsunuz ve diplomanızla tercih edip yerleştirdiğiniz üniversiteye kayıt yaptırmak üzere gidiyorsunuz. Evet çok teşekkürler hocam bu konuda verdiğiniz bilgilerden ötürü. Şimdi meslek seçimine dönecek olursak hocam evet. birkaç kişi şey daha olacak size. Ee, öncelikle zaten siz de konuşmanızın başında ifade etmiştiniz. Ee, öğrenciler e, mesleklerini seçerken aileler ve öğretmenler de çok önemli faktör. Özellikle aileler minvalinde ele alacak olursak e, çok fazla e, müdahale olabiliyor bazen. Yani bir öğrenci alanına göre, yeteneğine göre, ilgi alanlarına göre hocam seçmek istediğim mesleği seçemeye de biliyor. Trend bölüm neyse hangisi revaçtaysa ailenin yönlendirmesi o kapsamda olabiliyor. Sizler hocam ailelere ne tavsiyede bulunmak istersiniz meslek seçimiyle ilgili? Aileler şunu göz önüne almalı. Öncelikle üniversite her şeyden önce bir Türkiye'de kişinin meslek edininip hayata atıldığı, işte toplumsal anlamda bir rol üstlendiği bir Alan olarak görülüyor. E bu yanlış mıdır? Hayır. Yanlış değildir ama eksiktir. Eksiktir. Meslek konusunda ve iş bulma konusunda verilerimizin önemli beklentileri var üniversitelerden. Bu doğru ama veriler öğrenciyi yönlendirirken neleri ölçüt oluyor? Ona dikkatlice bakmaları gerekiyor. En önemli işveren ülkemizde devlet. Hı hı. Devlet hangi alanlarda alın yapıyor? Buna baksınlar ama buna bundan 5 yıl sonra da acaba devlet bu alanlarda alım yapacak mı tezirlemek aslında biz bu türden yüzeysel değerlendirmelerle öğrenci yönlendirildiği felaketler biliyoruz yani bundan 20 yıl öncesine baktığımızda şöyle söyleyeyim sınıf öğretmenliği programları birçok bölümden daha yüksek puanlarla öğrenci, öğrenci kayboldu yani Ondan sonra şöyle bir düşünüyorum yakın zamana kadar e, ilk acil yardım tekniklerle programına çok yüksek puanlarla öğrenci arkadaşları kayboldu. Bundan 5 yıl, 6 yıl sonra bu bölümlere e, bu bölüm mezunlarına e, iş imkanı sağlanamadığını gördük ve çok zor bir duruma düştüler. Veriler iş kaygısıyla e, öğrenciyi yönlendirirken lütfen bugüne bakmasınlar. Yani bugün bu e, sağlık alanında ağız ve diş sağlığı çok yüksek e, miktarlarda personel oluyor diye ağız ve diş sağlığına yönlendirilmesi öğrencileri çok doğru değil. Bundan 5 yıl sonra acaba 2 yıl sonra e, bu bölümlerle ilgili bu kadar alım olacak mı? E, devlet bu alımları yapmazsa alternatifi olacak mı öğrenci? Ağız diş sağlığında böyle bir olamak yok. Onun için bugüne değil bugünkü devlete Alım rakamlarla, personel alım rakamlarla değil. Bundan 5 yıl sonra ne olacak? Devlet eğer böyle bir alım yapmaktan vazgeçerse benim evladım, çocuğum ne olacak düşüncesine bakmalı. Yani iş noktasındaki kaygıların da gerçekçi ve rasyonel olarak e, belirlemeleri e, Bu noktada söylenebilecek diğer önemli şey. Şunu unutmamalı. E, her alanda İşi iyi yapan insana ihtiyaç var. Bugün ayakkabıcınız, ayakkabınızı tamir ettirmeye gittiğinizde iyi bir ayakkabıcı arıyorsunuz. Bir okula öğrencinizi vermeye karar verdiğinizde özellikle ilkokulda iyi ilkokul öğretmeni arıyorsunuz devlet okulunda bile. İşi iyi yapmak önemli. Öğrencinin üniversite adayının işini iyi yapmak yapabilmesi için alacağı eğitim ona uyumlu bir eğitim olmalı. Yani kişinin kendisiyle ilişkisinde onun için anlamı olan, yeri olan bir eğitim olmalı. Yani bilgi ve beceri ve ilgi alanları doğrultusunda bir bölüm olmalı ki öğrenci üniversitede başarılı olsun. Evet. Başarılı bir mezuniyet süreci geçirsin. Başarılı olan, eğitimi başarılı olan öğrenci iş hayatında da başarılı olacaktır ve yerini bulacaktır. Evet. Hele hele biraz önce sorunuzun yanıtı olarak ifade ettiğin bazı yeterlilikleri de elde ederse, bir yabancı dili öğrenebilirse, bir iletişime oluşturabilirse, çağın artık olmazsa olmazı, bilgi teknolojileriyle biraz içli dışlı olabilirse bu arkadaşım iş bulamaz. Sadece okuduğu bölümü e, bitirmekle de olmuyor değil mi hocam? Kendisine sürekli olarak artı değerler katması, kendisini sürekli olarak de, e, geliştirmesi de gerekiyor. Tabii ama bu konuda gerçekçi olmak durumundayız. Öğrenciye bunları e, gerçekleştirebileceği bir olana üniversite tarafından sağlanması gerekiyor. Tabii ki. Yani biz İngilizce çok önemlidir. ondan sonra e, hatta bölüm seçerken e, bölümün özelliğine göre en 130 İngilizce bir programa dahil olun ve bir yıl hazırlık ekimini mutlaka alın derken bunları öğrenciye verecek kurumun olması gerekiyor. Tabii Bu kurumların nitelikleri ön planda. Yani kurumun öğrencinin eğitimiyle ilgili bakış açısı ön planda. Yani üniversite bunları verir öğrenciye. Ha, öğrenci o üniversiteye gittikten sonra bunları kullanır ya da kullanmaz. Ona kalmış bir şey. Ama bunları öğrenciye sunmadan yani e, internet bağlantısı doğru düzgün olmayan, e, e, bilgisayar laboratuvarları yeterli olmayan, girece hazırlık eğitimi olmayan e, bir ortamda e, öğrencinin yapabilecek işi. Burada e, öğrenci arkadaşımın e, bölüm seçerken ki duyarlılığını, biraz önce konuştuk, bölüm seçimiyle ilgili üniversite seçiminde de göstermesi gerekir. Üniversite bu standartları çağın iş dünyasının olmazsa olmaz diye bize söylediği bu standartları sağlıyor mu? Bu standartları sağlama çabası içinde mi? Evet. Buna bir çekmek istiyorum. Evet. Ee, önümüzdeki günler yeni bir normal gebe tabii ki. Biz bir salgın süreci yaşıyoruz şu anda. Normal hayata dönmek artık bizler için yeni bir normal. Ee, yeni normallerde de meslekler mutlaka ee, farklı dallar olarak da, e, bölümler farklı olmasa bile, e, yanın beraberinde getirdiğin nitelikler de bir parça değişecektir diye düşünüyorum hocam. E, siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Burada e, öğrenci şuradan dikkat etmek zorunda, bakın e, üniversite hazırlık sürecinde, sınav hazırlık sürecinde bazı bu izliyordu. E, salgın, evet. Üretimi çok azalttı, ekonomi durma noktasına geldi. istediğimiz şekilde hareket edemiyoruz, sokağa çıkamıyoruz, edemiyoruz ama bazı şeyler de öğrendik. Öğrendiğimiz şeylerin başında öğrenmenin gelinim ve zamanlı olmadığı Online eğitimler alıyoruz. Eğitim Bakanlığı'nın EBA'dan yaptığı yayınlar var. Birçok özel okul online yayınları yapıyor. Yani yer ve zaman mefhulunun öğrenmeyle çok da ilişkili olmadığını öğrendik. İkinci öğrendiğimiz şey, e, işin kişide bittiğidir. Kişi <gülüyor> öğrenmek isterse, öğrenebilecek olanaklara ve kaynaklara sahip olduğunu gördü artık. Yeter ki zaman ayırsın, yeter ki istesin. E, bu yani salgın sonrasında, salgın öncesinde edindiğimiz bu kazanımları ben üniversitede arkadaşlarım tarafında... Da, e, ara verilmeden uygulanmasını e, ve devam ettirilmesini e, arz ediyorum. Bu önemli. E, onun dışında üniversite yıllarında tabii ki e, Khan Academy, Coursera gibi e, online eğitimde e, kurumların yayınlarına da dikkat etmeli öğrenci. Bunun için de İngilizce <Gülüyor> önemli tabii ki. E, bu noktada da kendinizi zenginleştirmeli. İngilizce aldığı online dersleri bir şekilde sertifikan aldırıp e, yaptığı işe e, ne kadar önem verdiğini ve özel gösterdiğini e, e, e, ispat etmiyorum. Çok teşekkürler hocam. Meslek ile ilgili e, yaptığımız canlı yayın konusuna eklemek istediğiniz, benim sormayı atladığım herhangi bir şey var mı hocam? E, sorular e, şimdi teknoloji hayatımızın içinde bu salgın da bunu ifade etti. Ben e, Teknolojiyi önceleyen ve bunu sürükleyen belli başlı alanlardan bahsetmek istiyorum. Bunların başında kimya alanı geliyor. Kimya ve malzeme bilimi, malzeme mühendisliği. Eğer arkadaşım e, yüksek teknolojiyle ilişkili bir iş yapmak istiyorsa bu dört alanı lütfen araştırsın ama etraflıca araştırsın. Belirli bir bölüme takılı kalarak araştırmasın. E, bu alanlardan biri kimya alanıdır, kimya. Ağırlıkla malzeme bilimi ve malzeme mühendisliği dalıyla teknolojiye, teknolojik gelişime destek veriyor. İkinci önemli alan, işte salgında hepimiz yaşadık, biyomühendislik alanıdır. Biyomühendislik moleküler biyoloji alanıdır. Üçüncü alan elektronik mühendisliğidir. Bugün kullandığımız teknolojilerin temeli, fizikçilerden çok elektronik mühendislerinin yaptığı çalışmalarla oluşmaktı. Dördüncü temel alan tabii ki bilişim teknolojileridir. Eğer yüksek teknolojiyle ilgileniyorsa bu dört ana alanda eğitim görebileceği birbirinden çok farklı bölümler olduğunu unutmamalı. Bilişim teknolojileri söz konusu olduğunda öğrencinin eşit ağırlıkla yerleşebileceği yönetim bilişim sistemlerinden ...yazılım mühendisliğine kadar arada çok geniş bir e, tercih spektrumu söz konusu. <gülüyor> ben yüksek teknolojiyle ilgilenmek istiyorum. Ne bilgisayar mühendisliği, hayır değil, bak 4 ana başlık daha var, Lütfen onları da incele. Bilişim alanında çalışmak istiyorsan bunun tek yolu bilgisayar mühendisliği değil. Dediğim gibi yönetim bilişim sistemleri, ben yazılım mühendisliğine kadar... ...hatta matematik ve istatistiği de katarak, temel bilimleri de bu işin içine katarak... Geç bir spektrumdan hele hele ulaşabilir. Evet. Bu konuda da rahat olmalarını istiyorum öğrenci arkadaşlar. Hocam çok teşekkür ediyorum sunduğunuz katkılardan dolayı. Güzel bir sohbet oldu. Katılan izleyen değerli misafirlerimize de çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki yayında görüşmek üzere o zaman. İyi akşamlar diyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın. İyi günler.